Bir organizmanın cinsiyetinin nasıl belirlendiğini büyük ihtimalle daha önceden de merak etmişsinizdir. Aslında bu sorunun kesin bir cevabı da yok maalesef. Çünkü hayvanlar aleminde cinsiyet farklı yollarla belirlenebilir. Bazı canlılarda, özellikle sürüngenlerde, çevresel faktörler etkilidir. Tabi bütün sürüngenler değil, belli başlı türlerinde. Embriyonun geliştiği ortamın sıcaklığı, o embriyonun dişi veya erkek olacağını belirleyebilir. Başka çevresel faktörler de etkili olabilir tabi. Başka hayvanlarda, özellikle bizimle dahil olduğumuz memelilerde cinsiyet genler tarafından belirlenir. Memelilerde cinsiyetin belirlenmesi genetik olduğuna göre, dişi ve erkekler için farklı aleller vardır diyebilirsiniz ki, bu doğru olur. Tabii sonra bir kadın ve bir erkeği birbirinden ayıran birçok özellik olduğunu fark edersiniz. Belki de birkaç farklı genin belli bir düzeni tutturmasıyla oluşuyordur diyebilirsiniz. Böyle bir durumda ikinci düşünceniz daha doğru olacaktır. Beraber çalışan genlerin sayısı birkaç taneden bile fazla. Aslında kromozomlar desek daha doğru olur. Bir erkeğe ait olan bir hücrenin çekirdeğini çizelim ve inceleyelim. Kromozom çiftlerinden 22 tanesi sıradan yani cinsiyet belirlemeyen kromozomlardır. Şimdi sadece şunu yapacağım. Bu homologlar. 2 4 6 8 10 12 14 Bu böyle devam eder. Nihayetinde 22 çiftimiz var. Buradaki 22 çift kromozoma otozom denir. Otozomlar vücut özellikleri ile ilgili şeyleri kodlayan kromozom çiftleridir. Buradakilerin her biri homolog kromozom çiftidir. Bu homolog kromozom çiftlerinin bir tanesini annenizden, diğerini ise babanızdan alırsınız. Bir özelliğin aynı türünü kodlamaları şart değildir. Ancak her zaman aynı gen için kodlarlar. Eğer bu gen göz rengi içinse mesela homolog kromozom çiftinin diğer tarafında gen de göz rengi içindir. Yine de iki tarafta kodlanmış olan göz renkleri farklı olabilir, orası ayrı. Tabii bunlar cinsiyetimizle alakası olmayan standart denebilecek genlerdir. Bunların yanı sıra iki tane özel kromozomumuz vardır. Bir tanesini uzun ve kahverengi, diğerini kısa ve mavi olarak yapacağım. Fark edeceğiniz ilk şey, bunların homolog olmadıkları olacak. Bir tanesi kısa, bir tanesi uzun olduğu halde nasıl olur da aynı şeyi kodlayabildiklerini sorabilirsiniz. Ki bu sorunun cevabı da, evet haklısınız bunlar aynı şeyi kodlamıyorlardır. Zaten homolog değiller. Bunlara cinsiyet belirleyen kromozomlar diyebiliriz. Veya kısacası gonozom. Uzun olan x kromozomudur. Kısa olan ise y kromozomu. Bir canlının dişi veya erkek olduğunu anlamak için çok kolay bir yöntem vardır. Eğer bir y kromozomunuz varsa erkeksiniz. Şimdi bunu bir yazayım. Çizmiş olduğum hücre çekirdeği bir erkeğe ait. Eğer annenizden x, babanızdansa y kromozomu aldıysanız erkeksiniz demektir. Hem annenizden hem de babanızdan x kromozomu aldıysanız dişisiniz demektir. Bunu yine panıt karesi çizerek de gösterebiliriz. Fazla kolay bir panıt karesi olacak bu sefer ama bütün olasılıkları gösterir. Annenizin gonozom çiftine baktığınızda iki tane x kromozomu görürsünüz. Bu yüzden ona baba yerine anne diyoruz. Babanızın ise bir x bir de y kromozomu vardır. Bir panıt karesi yapalım şimdi. Farklı döl kombinasyonlarına bakalım. Annenizin vereceği x kromozomuyla babanızdan gelen x kromozomunun birleşmesiyle bir dişi ortaya çıkar. Bu arada annenizin x kromozomu vermekten başka şansı yoktur. Aynı zamanda bu da dişi olacak. Babanız ise x ya da y kromozom verir. y kromozom verdiğinde ise ortaya çıkan döl erkek olacaktır. Yani bunlar dişi, şunlar da erkek olacak. Yani dölün, kız veya erkek olma olasılığı yarı yarıya. Tabi buna baktığınız zaman hem ilginç hem de ironik olan bir şey aklınıza gelebilir. Dölün, kız veya erkek olduğunu belirleyen taraf anne midir yoksa baba mı? Anne her zaman X kromozomu verdiğine göre cinsiyeti onun belirleme ihtimali yoktur. Babanın spermlerinin yumurtaya doğru ilerlediğini düşünün. Bazılarının içinde x, bazılarının içinde ise y kromozomu var. Eğer buradaki x kromozomu bulunduran sperm, yumurtaya ilk ulaşırsa, döllenen yumurta dişi olacak demektir. Eğer yumurtaya ilk ulaşan sperm y kromozomu taşıyorsa, tahmin edebileceğiniz gibi döllenen yumurta bir erkeğe dönüşecektir. Bunun ironik olduğunu söylememin nedeni tarihte yer alan ve muhtemelen en ünlü örnek olan 8. Henry'dir. Sadece krallara özgü bir şey değil tabii ki bu durum. Toplumumuzun genelinde de görülen bir durum. Çünkü toplumumuzun çoğunluğunda erkek baskınlığı söz konusu. Bazı erkekler aile isimlerini sürdürmek için erkek varislere sahip olmayı saplantı haline getirmişlerdir. Sekizinci Henry'nin durumunda ise bu saplantının nedeni ülkeyi ele geçirmektir. Eşleri kız çocukları doğurduklarında hayal kırıklığına uğrayıp eşlerini suçlamış olsalar da bu aslında tamamen kendi suçlarıdır. Bu durumun en ünlü örneği sekizinci Henry ve Anne Boley'ndir. Bu konuda uzman değilim ama genel görüş erkek bir varis doğuramadığı için sekizinci Henry'nin Anne Boley'ne kızmış olduğudur. Bu durum tamamen onun suçu olsa bile, Anne kafasını kestirmek için bunu bahane olarak kullanmıştır. Belli ki ürettiği X kromozomlu spermlerin sayısı, Y kromozomlu olanlardan daha fazlaydı. Eninde sonunda bir erkek varisi de olmuş, yani belli ki Y kromozomlu sperm de üretmiş. Yine de sonuç olarak, Anne erkek çocuk doğuramaması 8. Henry'nin suçuydu. Bu durumun ironik olduğunu bu yüzden söyledim. Aklınızda oluşmuş olabilecek bir soru. Bu kromozomlardaki her şeyin yalnızca cinsiyet belirleyici olup olmadığı. Şimdi biraz kromozom çizeyim. Bir x, bir de y kromozomumuz olduğunu varsayalım. x kromozomu gen bakımından fakir olduğu bilinse bile başka şeyler içinde kod taşır. Yaklaşık 1500 gen koduna sahiptir. Y kromozomu ise gen bakımından en fakir olan kromozomdur. Yalnızca 78 gen koduna sahiptir. Böyle olduğu yazıyor fakat gerçekten 78 olduğunu kim bilebilir? Yani cinsiyet belirlemek dışındaki görevlerinin sayısı azdır. Y kromozomunun cinsiyet belirlemesine etkili olan gen S-R-Y genidir. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. SRY testis veya erkek üreme organının gelişiminde rol oynar. Kısacası bu gen, testislerin gelişmesiyle sonuçlanacak süreçlere dair kodlara sahiptir. Bu genlerin üzerinde başka özellikler de var. Bunların bozuklukları kendilerine özgü hastalıklara sebep olur. Örneğin renk körlüğü. Genler ya da mutasyonlar demeliyim. Renk körlüğüne neden olan şey mutasyondur. Renk körlüğünün yanı sıra hemofili de mesela örnek olarak gösterilebilir. Hemofili, kanınızın pıhtılaşmasını engelleyen bir hastalıktır bu arada. Aslında hemofilinin birkaç farklı türü vardır. Her iki hastalık da X kromozomunda gerçekleşen mutasyonların sonucudur. Bunların her ikisi de çekinik mutasyonlardır. Peki bu ne demek? Bu hemofiliye ele aldığımızda, her iki X kromozomunda da hemofili mutasyonu olması gerektiği anlamına gelir. Örneğin, bir X kromozomu normal, diğer X kromozomunda da hemofili mutasyonu olan bir kadını ele alalım. Bu kadın yalnızca bir taşıyıcıdır. Hemofili hastası değildir. Yani kanın pıhtılaşmasında bir sorun yaşamıyordur. Bu kadının hemofili hastası olması için her iki X kromozomunda da hemofili mutasyonu olması gerekirdi. Bunun nedeni hemofilinin çekinik bir mutasyonu olmasıdır. Şimdi bu birey hemofili hastası olacak. Bir erkeğin yalnızca bir tane X kromozom vardır. Yani bir erkeğin hemofili hastası olması için o X kromozomunun mutasyonlu olması yeterlidir. Peki bu durumda Hangi cinsin hemofili hastası olma ihtimali daha yüksektir gibi bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Bir kadın mı daha yüksek ihtimalle hemofili hastası olacaktır yoksa bir erkek mi? Bir kadının hemofili hastası olabilmesi için hem anne hem de babadan bu gene almış olması gerekiyor. Kabaca 5-10 bin erkekten birinde hemofili görüldüğü söylenmekte. Yani alel sıklığının 7000'de 1 olduğunu söyleyebiliriz. Bu X'in hemofili mutasyonlu X kromozomunun sıklığıdır. Bu nedenle erkeklerin hemofili hastalığına yakalanma şansı 7000'de 1. Bir tane X kromozomları var. Peki bir kadının hemofili hastası olması için ne gerekir? Her iki kromozomda hemofili mutasyonlu olmalıdır. Bir tanesinin mutasyonlu olma ihtimalinin 7000'de 1 olduğunu biliyoruz. Yani bir kadının hemofili olma ihtimali 1 bölü 7000'in karesi kadardır. Bu da 49 milyonda 1'dir. Görüldüğü gibi bir kadının hemofili hastası olma ihtimali bir erkeğinden çok çok çok daha düşüktür. Genel olarak cinsiyete bağlı herhangi bir özellik çekinikse, bir erkek bunu kesin olarak gösterecektir. Bunun nedeni, Erkeklerin bu geni domine edebilecek başka bir x kromozomunun olmayışıdır. Bir kadının bu özelliği gösterebilmesi için ise, bu özelliğin her iki x kromozomunda da bulunması gerekmektedir. Erkeklerdeki oranı m olarak adlandıralım. Bu durumda kadınların oranına m'nin karesi diyebiliriz. Bunun daha büyük bir sayı olduğunu söyleyebilirsiniz çünkü karesini alıyorum. Tabii ama bu sayıların birden az olduğunu hatırlatırım. Örneğin hemofilde biraz önce erkekler için hemofili hastalığına yakalanma oranı 1 bölü 7000'di. 1 bölü 7000'in karesini aldığınızda 1 bölü 49 milyon yani 49 milyonda 1 gibi bir sayı elde etmiştik. Her neyse umarım bu video ilginizi çekmiştir ve şimdi nasıl erkek ya da nasıl kadın olduğunuzu anlamışsınızdır. Daha da önemlisi artık erkek çocuk odaklı ailelerin neden problem yaşadıklarını ve yaşadıkları bu problemde kimin suçlu olduğunu biliyorsunuz.